Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Doktor Eşer Onganlar. Bu videoda da size bebeklerdeki kulak şekil bozukluğu düzeltme işlemleri ne zamana kadar yapılabilmektedir? Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bebeklerde kulak şekil bozukluğu fark edildiği zaman doğumdan hemen sonra ya da birkaç gün sonra fark edildikten hemen sonra bir dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü etraftan hem e, sağlık personelleri hem aile yakınları kulak şekil bozukluklarının zamanla düzelebileceğini düşünüyorlar ve aileye o şekilde bilgi veriyorlar. Aslında kulak şekil bozukluklarının hafif formları ilk iki hafta içinde kendiliğinden düzelebilmekte. Ancak şiddetli ve çok şiddetli formların kendiliğinden düzelebilme şansı çok düşük. Biz kulak şekil bozuklukları tedavilerini kalıplama yöntemiyle ikinci aya kadar yapmak istiyoruz. Ancak burada yanlış anlaşılan ya da yanlış düşünülen ikinci aya kadar düzelmezse biz bu kulak şekil bozukluğunu o zaman e, müdahale ettirelim. Düşüncesi yanlış. Buradaki asıl vurguladığımız iki ay cümlesi ikinci aya kadar denenebilir cümlesidir. İkinci ayda çünkü kulak kıkırdı artık iyice bir sertleşmiş kulam nasıl böyle yapıp bıraktığımda bir hafızası varsa eskilene geliyorsa bebeğin kulağında da bir hafıza oluşmaya başlamış oluyor ikinci aydan sonra gerçekten zor bir işlem haline geliyor ama ilk üçüncü dördüncü haftada başladığımız çok zor gördüğüm, görülen hani bu kulak nasıl düzedir diye düşündüğümüz şekilde olan kulak şekil bozuklukları bile başarılı düzeltilebilmekte. Kulak şekil bozukluklarında zaman kaybı olmaması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum olabiliyor. Bazı kulak şekil bozukluklarında kıkırdak sertleştikçe kulağı öne doğru çekebiliyor. Geç başvuru nedenlerinden birisi olan işte bebeğim 2 aya kadar kulağında kepçelik yoktu hafif bir işte şişlik vardı ikinci aydan sonra kepçe kulak oldu diyorlar. Bunun da nedeni kulağın iç kısmında bulunan şişlik dediğimiz konkal kuruz gibi e, bozuklukların zamanla sertleştikçe kulağı öne doğru çekmesinden dolayı bebeklerin kulaklarında bir anormallik fark ediyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmalısınız. E, doktorunuz da sizi doğru yönlendirirse çok kötü olan kulak çekil bozuklukları dahi kolayca ameliyatsız dikişsiz cerrahisiz bir şekilde kalıplama yöntemiyle düzeltilebilmektedir. Bu videoda sizlere kulak şekil bozukluklarının zamanlamasıyla ilgili bilgi vermek istedim. Sevgiyle kalın.